Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bu videoda hem tıraş olacağım, hem de şu yan tarafta görmüş olduğunuz kutunun içinden çıkardığımız ki yukarıdan şimdi bir link vereceğim, o kutu açılı videosunu da izleyeceğiz beraber. Remington'un HC7170 ürününün özelliklerinden bahsedeceğim. Coronavirüs koronavirüs yüzünden evlerdeyiz, evlerden çatışıyoruz. Ben de bu videoyu hatta kendi evimden çekiyorum şu anda. Ne yapıyoruz? Saçlarımız uzadı. Berberler de kapalı, kuaförler de kapalı. Hem kadın hem erkekler için ciddi bir sıkıntı haline geldi bu durum. Biz de dedik ki bir tane ürün isteyelim Remington'dan ve saçlarımızı keselim. Bakalım evde saç tıraşı oluyor mu, olmuyor mu veya oluyorsa nasıl oluyor Bundan biraz bahsetmek istedik. Ama şu uyarıyı yapmakta fayda var. İlk defa böyle bir şey deniyorum ben arkadaşlar. Ve eşimden yardım alacağım. Kendim yapmayacağım tıraşı. Kendiniz de yapabilirsiniz aslında. Birazdan onun yöntemlerinden de biraz bahsedeceğim. Ama ben güzel olsun, güzel görünsün diye eşimden yardım alacağım. Ama o da ilk defa saç kesiyor. O bakımdan hani hatamız, eksiğimiz olabilir. İlk seferin kusuru olmaz diyeceğiz. O şekilde izlerseniz sevinirim. Şimdi birazcık ben üründen de bahsetmek istiyorum. Remington uzun yıllardır kişisel bakım ürünleri alanında... Çeşitli faaliyetleri olan bir marka. Saç şekillendirisi var. Sakal düzelticisi var. Hatta erkekler için tüm vücuttaki tüyleri, kılları temizleyecek makineleri falan da var. Böyle multifunction dediğimiz multifonksiyon olarak tanımlayabileceğimiz ürünleri de var. Bize gönderilen ürün HC7170 ise sadece ve sadece saç kesimi için tasarlanmış bir ürün. Yani başka şeylerden yapmıyor arkadaşlar. Hani bir aparat takayım, işte burnumda kullarını alayım, kulağımda temizleyeyim falan böyle bir şey yok. Sadece ve sadece... Saç kesimi için özelleşmiş bir ürün, kablosuz bir ürün, kablosuz olarak kullanıyoruz. E, nasıl şarj ediyoruz? Kutusundan şöyle bir adaptör çıkıyor. Aslında standart bir telefon adaptörü de olarak da düşünebiliriz. Bu uç kısmında bir tane bir plastik parça var, bu yüzden telefonda kullanamazsınız bunu arkadaşlar. Sadece bu ürün için tasarlanmış. Ama ben telefon adaptörüne taktım, bu ürüne şarj ediyor, onu da söylemiş olalım. Alt kısmında bir Micro USB, standart Micro USB bağlantısı var. Oraya telefon adaptörü falan takarsanız da şarj ediyor. Bunun dışında birazcık büyük bir ürün, hani böyle ekranda da göstereyim, şimdi detaylarda da göstereceğim. Böyle ele iyi oturan, bir de bir ağır nispeten diyeyim ağır da bir ürün. 243 gramda bir ağırlığın olduğunu söyleyelim. Nasıl çalışıyor? Uç kısmında bir tane sabit bir makasımız var. Onun hemen üst kısmında titanyum olarak tasarlanmış, titanyum malzemeden üretilmiş hareketli makas var. Cihazı açtığınız zaman bu öndeki sarı renkli hareketli makas böyle Hareket ederek saçımızı kesmiş oluyor. Aslında basit bir mekanizma bu. Uzun yıllardır da teknoloji olarak da kullandığımız bir teknoloji. Şimdi kablosuz hale gelmiş. Peki ürünü nasıl kullanıyoruz? Biraz da ondan da bahsetmek istiyorum. İki tane tarağımız var. Bir tanesinin boyutu 1'e 21. O şu küçük olan. Onu şöyle göstereyim. Detaylardan da bunları koyacağım sizlere. Bir tanesi ise 24-44. Şimdi bunu şöyle takıyoruz. Cihazımızın uç kısmını şöyle göstereyim. Şöyle taktık. Şimdi arka tarafında bir ayarlama mekanizmamız var. Şimdi bunu taktıktan sonra evet, çıt sesini duyduk. Takılmış oldu. Arka tarafta bir mekanizmamız var. Eğer küçük tarağa takarsanız yani 1 21'i takarsanız 1 milimetreden 21 milimetreye kadar ki bunlar böyle üçer üçer gidiyor. 1 3 6 9 12 15 18 21 şeklinde gidiyor. Mesafelerde kesim yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arka yüzünde bir düğmemiz var. Bu düğmeye hafiften bastırıp ileri doğru itince şöyle bu tarafta e, kesim alanından uzaklaşmış oluyor. Böylece daha uzun e, kesim yapıyorsunuz. Tam tersi işlemi yaptığınızda da yakınlaşıyor ve daha kısa kesimi yapıyorsunuz. Bir diğer tarağa taktığımızda ise şuradan çıkartalım. Şunu da takalım. Bunun da mesafeleri daha uzun. 24'e 44 olduğunu söylemiştim. Bu da daha uzun şekilde saçınızı kesmek istiyorsanız o zaman da bunu kullanmanız gerekiyor. Şöyle bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi aslında basit bir yöntem ve yine bu sefer de bu e, alt, arkadaki e, düğmenin sağ tarafında rakamlar var. Onlar da ikişer ikişer gidiyor bazı de üçer üçer gidiyor. 24, 26, 29, 32, 35, 38, 41 ve 44 olmak üzere çeşitli boylarda kesim yapabiliyorsunuz. Bazı uyarılar vardı ürünle ilgili onlardan da bahsedeyim biraz. Şuradan tarağımızı çıkartalım. ayda bir diyor iki tane vida var e, bu e, ...sabit olan bıçağı tutan, onu, onları açıp... ...ki biraz küçük bir alyan gerekiyor bunları yapabilmek için. Onları açıp temizlemeniz lazım diyor. Şöyle bir temizlik fırçası da çıkıyor. Kutusundan çıktı bu bu arada. Bir de böyle bir yağlama şeyimiz var. Bunu ne kadar yağlanacağını bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen hani birkaç kesimde bir yağlamanız gerekebilir. Çünkü biliyorsunuz bunların sürtünüyor birbirine üstteki bıçakla alttaki bıçak. Onların arada yağlanması gerekiyor. Temizlememiz öneriyor. Bunun dışında suyla temizlenebiliyor... Yani şu bıçak kısmı ama şöyle bir uyarı yapmışlar kullanım kılavuzunda gördüm onu. Mikro USB bağlantısına dikkat edin diyor. Orayı ıslatmamaya çalışın diyor. Eğer bunu hani böyle komple suyun altında falan kullanmaya kalkmayın. O öyle bir şey değil. Ama hani şu kısmı sadece bıçağın olduğu kısmı suda temizleyebilirsiniz anladığım kadarıyla. Cihazın ön yüzünde bir de pil göstergesi var. LED lambalardan oluşan böyle minik minik LED lambalardan oluşan bir pil göstergesi var. Ee, i̇lk aldığınızda bunu dört saat şarj edin diyor bize. Bunu biz yaptık. 4 saat şarjın sonunda diyor 90 dakika kullanabilirsiniz diyor. Tabi 90 dakikayı deneyemedik arkadaşlar. Çünkü onu deneyebilmemiz için birkaç kez saçtırısı yapmamız gerekiyor. Çok da dert değil aslında. Yani bir kere yapsa zaten biz bunu her gün kullandığımız bir şey değil. Berber falan değilseniz zaten bunu her gün kullanmayacaksınız. Ayda bir ya da en hani çok... Ben sık tıraş olurum derseniz 15 günde bir saçınızı keseceksiniz. O yüzden 90 dakika fazla fazla yeter diye tahmin ediyorum. Şimdi ben 89 civarındaydı en son baktığımda. 89'da başlayacağım. Bir tıraşı biz ne kadar da... Bir, yani tıraş bittikten sonra da bir videonun devamını çekeceğim. Ne kadar pili gittiğini en azından bir tıraş süresince siz de kabaca olsa da görmüş olacaksınız. Şimdi açalım sesini biraz diyelim. Şöyle yakınlaştırayım mikrofonu. Çok gürültülü değil. Aynen. Şu ön tarafında şu an 88 bu arada şu an görüyorum 88 ön tarafında bir led lambamız var o lambadan da pilin durumunu e, işte led panel aslında bu bir ekran diye diyebiliriz ama bir anladığımız bir led ekran değil küçük lambalardan oluşmuş e, pilin gücünü durumunu görebiliyorsunuz bu şekilde kullanılıyor. Titanyum kaplı bıçaklar olduğunu söyledik. Pro Power motoru var. Yine Remington'un bilgi verdiği bilgiye göre bunda bir test etme imkanım yok yazık ki onu da söyleyelim. Önceki modellere göre iki kat daha hızlı kesim yapabiliyormuş. Söylediğim gibi önceki modeli kullanmadığımız için böyle bir hızı test etme imkanımız olmadı. Şimdi gelin saçlarımızı bir keselim. Bakalım nasıl olacak? Nasıl duracak? Ee, güzel olacak mı bilmiyorum. Söylediğim gibi ben de ilk defa evde saçımı kestireceğim. Eşim bana bu konuda yardımcı olacak. Şimdi bir onu izleyelim. Kesimden sonra yine karşınızda olacağım ve e deneyimlerimi sizlere aktaracağım. <gülüyor> Arkadaşlar tıraşımı oldum ee, oldukça da güzel oldu ama bir tarafında birazcık e, ipin ucunu kaçırmışız çok güzel orası birazcık fazla ince kestik ama dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi ilk seferin günahı olmaz diyelim biz de bu işi yapmayı öğrendikçe muhtemelen 2-3 kesim sonra daha da kaliteli ve güzel kesimler yapmaya başlayacağız ee, şöyle bir durum var arkadaşlar bu cihaz çok güzel kesiyor tamam ama kullanmaya alışmak gerekiyor. Tabi şimdi berberde bunu, berber yıllardır bu işleri yaptıkları için berberler çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorlar. Ama bizim gibi ilk defa denerseniz birazcık hani ben videolar da izledik biz baktık filan eşimle beraber ama tabi pratikteki kullanım öyle olmuyor. Ee, birazcık deneyim elde etmek gerekiyor ama fena da olmadı. Yani ben zaten çok kısa istemiyordum. Peki saç kesimini nasıl yaptık biraz ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak küçük olan tarağı taktık. Küçük olan tarakta 9 mm'lik ayarı getirdik. 9 mm'lik ayarda kesimimizi yani yan tarafların kesimini yaptıktan sonra bunu yine çıkarmadan büyüğü hiç takmadık bu arada. Benim çünkü o kadar saçlarım uzun değil. Küçük olan tarakla devam ettik. Onu da 21'e getirdik. Bu arka tarafta biliyorsunuz bir ayar mekanizması var. 21 mm'ye getirdik yani 2 cm'ye yaklaşık olarak. 2.1 santim, 2 santimetre getirip üst kısımları da öyle kestik. Ama siz şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki işte burada var 18 milim var ne bileyim 15 milim var. 15 milim ayarlayıp her tarafını da öyle kesebilirsiniz. Size kalmış veya 6 milim var 3 milim var. Hani sıfıra yakında kesim yapabilirsiniz. Bu biraz ne tarz saç sevdiğinize göre değişiyor. Kimisi öyle yapabilir, kimisi böyle yapabilir. Tek bir tane doğru yöntemi yok. Öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ama sunduğu deneyimi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Çok başarılı bir kesim yapıyor. Yani birazcık da tecrübe edinirseniz, tecrübenizi arttırırsanız birkaç kesimden sonra gayet güzel saç kesmeye başlayacağınızı tahmin ediyorum. Peki pil tarafındaki durum nasıl oldu? Az önce o görüntüyü izlediniz. Yaklaşık o hızlandırdığım bir görüntü. Yaklaşık işte 1 dakikalık süren o görüntü aslında normalde 30 dakikalık bir çekimin sonucuydu arkadaşlar. Yani 30 dakika boyunca cihazı kullandık. Aldığımızda %88 videonun başında söylediğim gibi şu anda bakıyorum %68 yani yaklaşık olarak %20'lik bir pil gitmiş 30 dakika kullandıktan sonra. Yani kabaca bunu bir hesaplama yapacak olsak tabi pil ömürleri biliyorsunuz orantılı olarak gitmeyebiliyor ama 30 dakikada yaklaşık olarak %20 gidiyorsa işte %100 içinde 5 ile çarpmamız gerekecek. O da yaklaşık olarak 150 dakika yapıyor. Tabii 50 dakika değil 90 dakika bunun pil ömrü, kullanım ömrü. E biliyorsunuz pil ömrü azaldıkça daha hızlı bir şekilde tüketiliyor. O bakımdan hani 90 dakikayı rahat bulabileceğimizi söyleyebilirim ama videonun başında söyledim arkadaşlar bunu her gün kullandığımız bir ürün değil. Zaten ben şimdi bunu kullandım. Muhtemelen bir 15 gün sonra bilemediniz Bir ay sonra bir daha kullanmam gerekecek. Bir ay duracak bir ürün. Hani her gün kullandığımız bir hani saç sakal makinesi değil. Hani sakallarınızı belki daha sık kesersiniz ama saçlarımız o kadar sık kesmiyoruz. Ya da berber değilseniz zaten o kadar hızlı kullanmayacağınız da aşiken. O bakımdan pil çok çok çok yeterli. Yani o verdiği 90 dakikada rahatlıkla karşıladığını söyleyebilirim. Ve kablosu olarak kullanıyorsunuz. E, yıkama tarafı şöyle, yıkadım ben bu arada kesimden sonra. Normal suyun altına sokup yıkadım ama sadece videonun içinde de söylediğim gibi bu makinelerin bıçaklarının olduğu tarafı yıkadım. Tamamını yıkamanızı önermiyorum ben de. Çünkü bu ürün çok böyle hani suyun altında kullanılacak bir ürün değil. Suyun suyun içinde kullanılacak. Yani banyoda saçınızı kesmeye kalkmayın yani zaten öyle bir şey olmaz da. Böyle bir şey önerilmiyor zaten. Bunun dışında Remington HC7170'in sunduğu deneyimden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fiyat konusuna gelecek olursak fiyatı 519 TL civarında en azından biz bu incelemeyi yaptığımız Nisan ayının ortasındaki rakamlar bu şekildeydi. Birazcık yüksek gibi ama özellikler açısından değerlendirdiğimizde hani kablosuz olarak kaliteli bir şey almaya kalktığınızda zaten bu rakamları veriyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki var. 200 liraya da var, 150 liraya da var, 300 liraya da var. Ama hani kablosuz olsun, kaliteli bir marka olsun, güzel çalışsın, uzun yıllarda kullanayım derseniz 3 aşağı 5 yukarı vereceğiniz rakamlar bunlar. Farklı markaların da böyle kablosuz ürünleri de var. Ama fiyatlarının yani 250-300 liradan daha... Ucuz olduğunu görmedim ben. En azından baktıklarımda böyleydi. Evet arkadaşlar bir deneyim videosuyla karşınızda oldum. Ee, günahıyla, sevabıyla bir saçımızı kesmeye çalıştık. Ufak da bir sıkıntı oldu şu sağ tarafımızda. Ama çok da büyük problem değil. Dediğim gibi ilk sefer olduğu için... Çok çok da dert edecek bir durum olmadığını düşünüyorum ben. Sürçülisan ettiysek affola. Sizinle eğer bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmanız bizim için önemli. Yorumlarınız bizim için önemli. Hepsini okuyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da takip etmenizi öneriyoruz. Farklı bir videoda, farklı bir deneyimde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.